çekiyorum video. Allah yaratmış, bilimlemiş, paketlemiş, göndermiş. Hadi ben ortadayım. Ya bak ya! Evet. Abi böyle olmaz. Suçalım yapmıyorsunuz ki. Tamam, ben de böyle oynadım. Ya! Evet tamponik günü. Çok zorlu geçiyor. Ya, algış yok mu? Mal terbiyesi. Ya illa gençliğimdeki şeyleri konuşduracaklar. Ruhum geç ama derim yaşlanmış biraz arkadaşlar. Ruhum geç ama derim yaşlanmış biraz arkadaşlar. Evet abi bugün kebap diye şey yapacağız. Tavuk sote tarzında kıyma, domates, soğan, mantar o tarz bir şey yapacağız. Ateşi kolay başlatmamız için bunları küçük olumlar haline getireceğiz, parça parça. Şimdi böyle bu şekilde daha kolay tutuşur. Evet, bunu böyle yaptık. Olmadı ya. Evet. Çektin mi burayı? Evet, şimdi ateşimizi tutuşturacağız. Ama nasıl? ilkel yolla tabii ki de. Bizim hiç modern şeyle işimiz yok. Şöyle bir ateş kutumuz var. Yok, o şunu Ama nasıl? ilkel yolla tabii ki de. Bizim hiç modern şeyle işimiz yok. Lan oğlum, kibrit koydun lan cebine. <gülüyor> ya kibritle yakmayacağım. Hani her şey doğal Abi her şey doğal zaten, bak şimdi. Başına Sihirli kutu. Ormanda hayat kurtarır. Şöyle bir parça alayım, bir parça aldık. Bu son zamanlarda çıkan magnezyum çubu. İsterseniz böyle çakmak taşı bu. Vurduğumuzda kılcım atıyor. Şöyle Atmıyor. Şöyle yerleştiriyoruz araya. Şimdi tek hareketle yakacağız ateşimizi. Evet. Magnesip Hoca tutuştu burası. Tek hareketle. Ondan sonra Odun nemli ya yanmıyor. Dur ben azıcık peçete alayım gelirim. Az peçete alabilir miyiz? Şuradan. Vallahi yanmadı. Peçete aldık biraz şu şekilde. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Normalde bu yanardı ama odun nemli. Şöyle biraz peçeteyi alıp... Evet, yandı şu anda. Odunları üstüne atıyoruz. Evet, ondan sonra besliyoruz ateşimizi. Bu şekilde. Ne <gülüyor> Hoca yeter rezil olduk, odun yanmıyor. Ya? Abi, ateşi ateş yanmıyor ya. Hı? Ateş yanmıyor, ateşte tıkacağım. Vallahi yakamadık. Niye yakamadık, sebebini söyleyeyim. Şimdi hiçbir sıkıntı yok her şey tam takipte devam ediyor odunlar yaş, odun yaş olurdu tutuşmuyor o yüzden Ya bu böyle şekilde taşıyın İşte bak imdadınızda koşuyor Nasıl yapacağız şimdi ona da, biraz daha alacağım bundan Ortasına koyacağım gene Al attırdım bak yandı Yandı Ama nasıl inkel yolla tabii ki de, bizim hiç modern şeyle işimiz yok <gülüyor> <gülüyor> Parşun Ateş yanmıyor abi. Abi biz yaktık da yanmadı ki, odun yaşa abi, yanmıyor. Abi yapacak bir şey yok, ben içeride bir parça odun alayım da geleyim. Evet, şu anda son planımızı deniyoruz. Olmadı, bırakıyoruz. Atıyoruz arasına. Evet. Arada bir attırayım. Abi çıra bulduk. Şimdi çırayla yakacağız. Ben bu işi yapacağım abi. Oğlum zaten yapacağız. Yine kömüre döndük mecburen. Biraz alıyoruz bugün. Bismillah demedim o yüzden abi. Şu an bitti. Onun artık kurtuluşu yok abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yine kıvılcım attırıyoruz. Attırdık. Yandı. Abi çakmak götürün yanınıza. Boş verin. Ne yapmamız lazım? Bunu göstereyim. Allah'ım kibrit bile yanmıyor. Şimdi ben abi dolaylı yoldan bak nasıl yapılmayacağını anlattım arkadaşlara. Aynen. Bunun mesela ne yapması lazım ateş yapmak için? Senin yaptığın hiçbir şey yapmamalı. Aynen. Gördüğünüz gibi. Mesela bunu da yapmayın. Bunu da yapmayın. Yok abi, gerek yok. Şimdi ben halledeceğim. Ya ateş olmuyor ki. Şimdi çıra var, çıra da yanmıyor. O sıkıntı. Abi yakamıyorum, benlik bir şey yok. Ateş yanmıyor, ıslak. değil olduk. Hani evet, Yandı şey abi. abi. Abi on koyma bence. Yandı zaten şimdi. Cark ya ateş. Sonra etrafına şöyle kömür atıyoruz. Tamam. Becerdik. Şimdi nasıl yandı? Nasıl yandı? Şimdi keramet ihsan edilmez ama bazen caiz. Oğlum elimi at. Görmedim sabahtan. Geldiler mi ya? Geldiler. Lan geldiler lan. Ya, ya, ya adamın dibisiniz abi. Sizler adamın dibisiniz abi. Ya sen adamın dibisiniz abi. Ya, ya. ya. ya. ya. <gülüyor> Hasan abi şu fukaraya el ya gözünü seyirin yardım et ya. para mı para mı abi? Şu para Bence bir insan ne istediğine çok iyi karar vermeli. Mesela şu an ne güzel bak kamp ortamı, güzel sıcak bir ortam, dostlarla muhabbet, gırgır, gır, şamata, lezzet çok güzel bunlar. Ama bakın sadece benim olmasın aranızdan birinin bile bir sevdiğinin başına bir şey gelse bu ortamın muhabbeti dağılır. Biter. Hasan işte Rümeysa hastaneye kaldırıldı, durumu da çok kötü. Ne yapacaksın daha başında? Direk basıp gideceksin. Direk. Hadi abi gidelim. Ne oldu muhabbet? Ne oldu sevgi? Ne oldu buradaki huzur? Ne oldu şöminenin verdiği o sıcak hava? Ne oldu bu manevi atmosfer? Gitti. Bakın çok önemli bir noktayı konuşuyoruz. Yani biz bir şekilde bir şeyleri isteme fıtratına sahibiz. İsteyin. İstemekte hiçbir beis yok. İsteme demek insanın insanlığına hakaret, insanın insanlığına zulüm. İsteyeceksin abi. Bu fıtrat bunu istemeden yapamaz. Allah böyle donatmış. Ben Kur'an'ı Efendimizin hayatını ve çizdiği yönü Risale-i Nur'u okuyunca şunu anladım. Kur'an bu fıtrata dur deyip önünü kesen bir kitap değil. Kur'an bu fıtratın aradığını vermeyi vaat eden bir kitap. Şimdi insanın aklından geçer, gelmese gelir. Bir gün gelir yani Allah o kadar şeyi haram kılmış. En zevk bir şeyler, en güzel şeyler, haram, kadınlar haram. Bir kısıtlama var. Vallahi bir insan Cenab-ı Hakk'ı tanısa aslında Allah'ın en büyük haz vermek isteyen, zevk vermek isteyen zat olduğunu anlardı. Bütün hazların ve bütün zevklerin aslında Allah'ın hazinesinden çıktığını tefekkür edebilirdi. Yani ne? Ya benim lezzet almamı, haz almamı sağlayan kim? Şu an yemekten aldığım tadı tadmamı sağlayan kim? Onun içine bu donanımı yerleştiren kim? İnsan teknolojisinin içerisine bu sistemi yerleştiremiyor, yapamıyor. Veya insan buna, bu tad alma reseptörlerini dokuyamıyor. Etin içine bunu dokuyan kim? Benim etten aldığım veya sıcaklığın bile bir lezzeti var. Abi kim ya? Allah Allah. Aslında tek haz verendir. Bütün haz almalar ve birinin size hissettiği hazlar Allah'ın hazinesinden çıkmaktadır. Çünkü başka bir beşer, hiçbir kudret bunu dokumaya muktedir değildir. Bakıyorsun bütün hazları veren bir zat. E kısıtlamış. Vallahi vermek istemediğinden bu kadar haz yaratmaz biri. Ne yapar? Allah haz değil, ebedi haz vermek istiyor. Allah Allah nasıl anlıyorsun? Nereden biliyorsun? Allah'ı tanıyınca bunu anlıyorsun. Nasıl anlıyorsun? Doktora gittin, yoğun bakımdasın. Doktor dedi ki yemeyeceksin şu yemeği perhis sana şu eti yemeyecek. Senin kolesterolün de var, zaten kalpten rahatsızsın, işte yemeyeceksin. Yoğun bakımda seni kısıtlasa sen şunu demezsin. Ya doktor herhalde benim lezzet almamı istemiyor. Aksine diyeceğin şey şudur, doktor benim iyileşip bu lezzetleri daha fazla almamı istiyor. işte doktorun hikmetini gören akıllar Allah'ı tanısa şunu görecek. Allah şu dünyadan bir şeylerle beni çekiyor ama Allah'ı tanısaydın en ufak aldığın hazza kadar her şeyin hazinesinden çıktığını görseydin anlardın ki Allah ebedi haz almanı istiyor. E niye kısıtlıyor? E yoğun bakınız Çünkü onlara gittin mi? Unutuyorsun. Şimdi bakın biz alemimizde, iç alemimizde şöyle kendin hepsimize döndüğümüzde sen ne istiyorsun ya? Bu dersler ne kadar önemli biliyor musunuz? Bir insanın aradığını alabileceği her çıkış noktası, her müşkil halledilebilecek manalar bunlar. Ama bak odaklanın. Aradığını vereceğin dünya olduğuna inanmış. Ya ki böyle şey dünyadayınca çok itici böyle şey gibi geliyor. Yani içinde bir yaşadığımız alemde bir şey işte bu şu para, şu ticaret, şu kadın, şu ortam, şu lezzet bize bunlar istediğimizi verire bir inandırma söz konusu. Ama ne dedik? Bak sadece bir sevdiğimizin başına bir şey gelse bütün muhabbet dağılıyor. Paranın hiçbir yük mü kalmıyor? Bütün planlar, projeler değişiyor hayatımızda. Şu an bile birinin bir şekilde gideceğini düşünmeyerek zevk alabiliriz ya da imanla zevk alabiliriz. Bunun başka alternatifi yok. Yani bunlar bitecek ben biliyorum. Herkes dağılacak. Ölecek, bitecek ama ağaç baki yerine gelen var. Allah varsa bu meyve bitmez. Ben bu meyveyi kopardım çürüyor ama ağaç var. Ağaçtan devamlı alabilirim. Allah'ı tanıyarak ya bu işin içinden çıkacaksın ya da gözünü bunları yumarak, düşünmeyerek işin içinden çıkmaya çalışacaksın ama işin sonunda patlayacaksın. Hasan abi ne yapıyoruz şu anda? Vallahi sabah yürüyüş yapıyoruz ama hava buz gibi. Of. <gülüyor> Kıraçı şey Değil mi? Her yer olmuş şu anda. Yusuf bey. Bunu bizim arabanın Yusuf bey. Evet abi. Şu hikayelerinizden bize anlatsanız ya. Anlatayım ama. Mesela bak Nesip Hoca. Şurada gördüğünüz çimler hepsi evet. donmuş. Dün yağmur yağdı, e, bu ağaca da yağmur yağdı, onlara da yağmur yağdı. Çimler donmuş ama çam ağaçlarında hiçbir şey yok, nem bile yok. Bunun sebebi şu, daha doğrusu hikmeti şu. Şimdi mesela çam ağaçlarında şöyle bir sistem var, antifriz <gülüyor> sistemi. Arabalardaki sistem gibi. Antifrizi arabanın radütörüne koymadığınız zaman, arabanın radütörü donar. Kışın çalıştıramazsınız ve arabanın perdolur, yani neredeyse. Evet. Çam ağaçlarında da Allah öyle bir şey yapmış ki, kışın eksi derecelere bile düşse ağaç donmuyor. Aa, öyle halı yok. Diğer abi. ağaçların sararmasının sebebi ise gövdelerindeki suyu köküne çekmesi, Kaşın donmasın Ağabey. diye su içinde. Ağaç ölmesin diye. Vay be. Ama çamağaçlarında da bir şey yok işte. Bu güzel tefekkürünüz için teşekkür ederiz Yusuf Bey. Eyvallah abi. <gülüyor> <gülüyor> çalışıyoruz. Düşünüyoruz. Çalışıyoruz. Düşünüyoruz, sohbetleri Evet çalışıyoruz. hocam ne yapıyorsun şimdi? Tutayım mu? Tut abi. <gülüyor> ben mi konuşuyorum? Valla ne yapıyoruz şu an? Kainatın tadını çıkarıyoruz. Rahatlıyoruz. Cenab-ı Hakk'a tefekkür ediyoruz ve inşallah sonsuzluğumuz için Yatırım yapıyoruz. bu? Birbirimizi bu noktada besliyoruz. Allah anlatıyoruz. O yüzden cenab-ı Hak'ta bu filmin bitmemesi için bütün engelleri kaldırıyoruz önümüzde. Niye geldik buraya? Yani medesemizde olursak olmaz mıydı? Yani sıcak bir havadan çıktık buralara geldik. Biz var ya. Orada da teşekkür e, Sonsuz üşümeyelim diye buraya geldik. Görüşürüz. <gülüyor> Gerçekten. Gerek var abi ya. Bir annenin çocuğunu emzirmesi, bir babanın evladına şeref duyup onun izzetlenmesini istediği gibi Allah da bizim sonsuzu kazanmamızı bir annenin çocuğunun doymasından daha fazla ister. Annenin size demişti bu çocuk milyon de. 20 yıl sonra zarar veriyor. Aynen. Hallemeni 30 yıl önce düşünmüş. Dolayısıyla Allah bizi anneden daha iştahlı, babadan şerefimizi düşünecek kadar daha fazla izzetimizi düşünüyor. Ben şimdi o zatı tanımazsam, onu öğrenmezsem, bu fırsatı da kaçırırsam başımı sonsuz taşlara vuracağım. Cehennem bunun bir şey olacak. O yüzden sonsuz kaybetmemek için, bu fırsatı kaçırmamak için biz en büyük fırsat olarak Allah'ı görüyoruz. Ve birbirimizi Allah hatırlatıyoruz. Çok güzel. Elhamdülillah. Eyvallah, soruyor musun? İyi abi, iyi abi. 300lerini ve o haftayı saniye dört saniye. tane çocuğunu bırakıp geldin. Niye geldin abi? Çocuklarını sevmek verken benim yüzümü niye görüyorsun? <gülüyor> Tutayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Ona da sonsuz. Tamam abi, tamam ol. Ama Ona, bak onlar... gerçekten. Tamam, tamam tamam. Buraya manevi olarak şarj olmak için geldim. Biz fotoğrafı kazandırmak için varız bu birlik. Kesinlikle bile. Ondan dolayı senin bu Cemal'in Cemal. Evet. Ben de Cemal'ı yani mı yardım? <gülüyor> yardım. Sonsuzluk kazandırıyorsa pis kokusunu bile mis kokusu yapıyor. Evet. Bizim sıfatlar da sonsuzluk kazandırıyor cemal, cemal oldu yani, Cemal oldu. kılmana dönüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> gibi, nur, nuri'ler gibi oluyor. İşte İbrahim'e şey, de soru mu? Soru. Bu Bırak, Şimdi arkadaşlar kampa geldik. Bu kardeşimiz hala kampta da reklam parası arıyor videolara. Neden bunu yapıyorsun? Eğlendire baksana kardeşim. Çünkü kainattaki en büyük amaç Allah'ı bulmak. Biz de Allah'ı buldurmak için bütün insanların önüne bu videoları çıkartmamız lazım. O yüzden şu an borcun altındayım yani. İnşallah onları da bulacağım, dertleneceğim Açın. biraz daha. Ama inşallah yani Allah bir yerlerden gönderecek. Çünkü Allah ganidir. İnşallah. Yani Allah'ın gani olduğuna inanıyorum ve güveniyorum. O yüzden reklam parası gönderin demeyeceğim ama dertlerin yani. Evet. Belki sizin gönderdiğiniz parayla birçok insana ulaşacağız, birçok insanın hayatına vesile olacağız. Hatta mesela 7 ay önce çocuğunu kaybeden bir abla diyor ki ne? sizin videolarınızda var ya çok iyi oluyorum Allah sizden razı olsun diyor. Şimdi bu abla mesela 7 ay önce çocuğunu kaybetmiş. Nasıl kendisini teselli edecek? Kesinlikle Allah'a bulması lazım. E şimdi bizim videolarımızda neler var? Kesinlikle Allah'ı tanıtan videolar. Biz de bu videoları bütün insanların önüne çıkartmaya çalışıyoruz. Yani reklam senin çocuğunun karşısına da çıkar, annenin karşısına da çıkar. Hiç namaz kılmayan bir çocuğun karşısına da çıkar. Yani çıkar yani. O yüzden bu reklamlar önemli. Ben de bu noktada dertleniyorum. Ya en yardım... Siz de dertlenin. Siz de dertlenin olan, yapan gibi. Evet, dertlenirseniz güzel olur yani. Evet. Allah Teşekkür ederiz. Bu röportaj güzeldi. Gelin Burası Burası Burası Burası net repayment Burası Burası Burası Subhanallahu ya Allah. Ya sultan ya Allah. Ya muksin ya Allah. Ya, ya, ya mutali ya Allah. Ya Rahman ya Allah. Ya Rahim ya Allah. Ya Kerim Allah. Ya Mecid ya Allah. Ya Fa ya Bifrü Ya Allah, Ya Ahd Ya Allah, Ya Samed Allah, Ya Mahmud Allah, Ya Sadk Al Allah, Ya Ali Allah, Ya Rabi Allah, Ya Şafi Allah, Ya Kafi yallah. Ya Yavva Ya Tahhar Yavva Ya Cebbar Yavva Ya Vefkar Yavva Ya Fettah Yavva Burası mecralanıyor, Mazlum Bey'iz. Evet, Yusuf! Evet. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Mazlum Bey. Mazlum Bey, burada ne yaptık? Biraz bize bahseder misiniz? Burada. İçimizde olan o sıkıntıyı, o daralmışlığı bir nebze olsun açtık. Allah'la rabıtamızı yükseltmeye çalıştık. Allah'a bir nebze olsun daha yaklaşmaya çalıştık bu ortamda. Bir ortamda çekebilirsin istersen. Sanatkarın sanatını gördük. Of! O daralan ruhumuzu Allah'ın sanatlarıyla açmaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Yusufcum evet. benim adımda itibariyle oldu benim adıma da aynı şekilde evet <gülüyor> kardeşimiz bu 2-3 gün boyunca tokat manyağı oldu evet çekelim orayı yakından çekelim şefat maşa bastık <gülüyor> bu birinci içerisinde. gün şefkat tokatının bu da ikinci gün peki şeyden bahseder misin balık tutacaktın tutamadın ne oldu sonra ya baktım balıklar dedim yaşasın diye evet. Yazık günaş. Ne yap tut? Ne yapacaksın? Dedim. yaşasın ne dedim. Sonra Zaten sonra çıktım şurada bir dağın tepesine, zirveye. Açtım misaleyi. O tamam İçindeki balığı tuttu. Evet, içindeki balığı tuttu. Sen o balığı tutsaydın, evet. içindeki balık da seni tutacaktı. Buradan geçelim diyelim. Biz alalım tamam. Ben mamada kaldı. Bunu. Şimdi kamera çekti. Ne olacak yani? Nasıl cennete gireceksin? Allah bilir. Allah seni استانsın. Allah. Hadi. Amına Hocam, buradan toplanıp nereye gidiyoruz şimdi? Buradan fırınıza gidiyoruz, balık yiyeceğiz. Biz kendini mi sızacağız? Arılacağız. Arılacağız. <gülüyor> Ama biz inşallah buradan toplanıp hep beraber cennete gidersek kaba rahat olur. <gülüyor> i̇nşallah. Elemsiz lezzet istiyoruz, elemsiz arkadaşlar. Bitmeyen lezzet arıyoruz. Çözümü varsa bunu bulmak lazım ya. Arabanı atar kimdi? Balık tutabilecek miyiz? Nerede, orada mı? He. <gülüyor> nerede balıklar, nerede? Of. Of bu, bu balığı mı tuttun? Ya. Çok zorlandın mı? Biraz zorladı da Şey yapayım. ama Çekerken sen aşağı çekmedi değil mi? Yok abi direndim şöyle. <gülüyor> Balık tutabilecek miyiz? Nerede orada mı? He. Beyler içeride malzeme var ya. Dedi ve tutamadı. <gülüyor> vay vay vay vay dağların aslanı. Garifeli yorganı üstümüzden attığımız tam bu. Ordu. Mahmut kahve. Olmazsa olmaz. Kardeşi de çekebilir miyiz? Şu kardeş Gam tipinde bir adam <gülüyor> mı? Konuş. Daha çok bilgisayar başında 10 saat geçirmelik gibi duruyor mu? Mahallenin formatı. Mahalle tiner ya. satıyor. Anlat Abilerine, kardeşlerine niye geldin buraya? Hasan Hoca. Bunlar sanatlar. Gel dediniz geldim abi. <gülüyor> evet, <gülüyor> bak bak bak. Şarkıda her şeyi anlatıyor bence. <gülüyor> Nasıl geçti? Yerde. Güzel Soşyan geçti. Hamdülillah. Hangi gece? Niye güzel geçti? Sen i̇nsanlardan ya. uzak, o şehir hayatından uzak, sessiz. Evet, Sakin ve maneviyat dolu. Maneviyat dolu. Peki Yusuf'la dağa çıkışın? O takip. Da, daha mı güzel? Ne? Evet. Tebrik ederim. <gülüyor> Genelde kardeşimiz bilgisayar var. Şimdi Ahmet abim dediği gibi 10 saat, 15 saat geçirecek bir tip. Hani mahallenin tek format atmasını bilgisayar format atmasını bilen bir tip ama burada niyese o şeyin dışına çıkıyor Şimdi Hasan Bey, evet. kampın başına böyle bu elindeki kılıcı neden tutuyorsunuz? Bıçak yalnız mı? <gülüyor> evet. Neden tutuyorsunuz bunu? <gülüyor> ne tutuyoruz? Bıçaklar çok seviyorum. Evet. Bir çeşet tipi de var, kardeşimizde Alminer. Neden tutuyorsun? Baş Seviyorum çünkü. sanki böyle ayı avlayacakmışız gibi bir tip var. <gülüyor> Olsa avlarız peki. İçimdeki ayı avlarsam. <gülüyor> evet nasıl geçti Hasan Hoca? Vallahi güzel geçti. Çok şükür. Maneiyat doluydu. Okuma yaptık. Evet. Elhamdülillah çok güzel sohbet muhabbet ettik. Gırgır çamata yaptık. Doğayı turladık. İşte ağaca <gülüyor> bıçak attık. Ya. Peki saplanma olanlığa nedir? Yani saplanabiliyor mu? Bu, bu Tam ben onu soracaktım evet, Hasan evet. Hoca. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Peki kamp sadece eğlenmek midir? Yok canım olur mu? Yani şimdi sadece eğlenmek üzerine gidebilirsek birçok yerde birçok şekilde birçok kişilerle eğlenebiliriz. Ama şahsı manevi var ya şahsı manevi. Evet. Şu ahir zamanın en büyük nimetlerinden bir tanesi. insanın kendisinin muhafaza edebildiği ve kendi kafasından maneviye dolu bir şekilde sonsuza yönelik bir aktivite olursa öyle çok çok güzel oluyor ebedi eğlenmek istiyoruz. Tabii ki canım. Stratımız da var. Evet. Rıdvan Bey, Rıdvan Bey! Rıdvan Bey! <gülüyor> Kameralarımızla konuşur musunuz Rıdvan Bey? Dur ayakkabı var. Hasan ayakkabıyı versene. Çek! Topalatiler <gülüyor> yakalandı. <gülüyor> evet. Rıdvan Bey. Evet abi. Kan senin açından nasıl geçti? Ya ben nesinde e bir şey keşfettim e mi yine? E o canım o her, gün, <gülüyor> o her gün bana yani ya. her gün keşfediyorsun. Evet. Ya benim için çok motive edici bir süreç oldu. Elham'la çok güzel oldu. Yani bir nebze bu kampta Allah'a daha fazla yaklaştık. Bu da evet. benim için elhamdülillah yani motive edici bir şey. Evet, Rıdvan benim o da arkadaşımdı. Rıdvan ne zaman görsem sen bir ağaç tefekkürü, pencere dibinde hani o sırtını evet. cama yastarlar. Evet. Onlar duygusal şeyler yapıyor ama sen tefekkür yapıyordun ya herhalde. Ya hatta şimdi dışarı bakıyordum dedim yağmur videosu çekeriz. Hep dışarı bakmadan artık başımı ağrımıyor. Yani burada da yani şöyle e, kursattan söyleyeyim... her şeyi değerlendirme şeyindeydin. Evet, peşindeydi. maddi manevi olarak her şeyi değerlendirme fikrindeydim. Elhamdülillah bunu da bu kampta değerlendirdik. Yani biz e, o kadar kampta... Kamp yaptık. Hiç bu kadar güzel kamp elhamdülillah olmadı. Yine evet. senin işte o baharda gelmen var ya. Ama baharda da güller gelir. Aa güzel. <gülüyor> Allah razı olsun teşekkür ederiz. Hani derler ya bir kışkırtma olduğuna kameramana da kışkırtma yapın. Kameramana evet. da böyle yapın. Şimdi bir de kameramana soralım. Kameraman bey. Evet. Şu kamerayı ben alayım. Sen sor kameramana. Şimdi maddi ve manevi noktada yapacağımız projelerde çok destek olan Nesip kardeşimiz. Sen alalım. Senin için nasıl geçti Nesip? Seni bu kampta çok yorduk. Devamlı bir çekim çekim. Hem maddi noktada hem manevi noktada. <gülüyor> Abi çekim yaptık ama bu ortamı kardeşlerimiz de görsün istedik. Evet. Hani aslında helal dairede de çok güzel bir lezzetin olduğunu bu kardeşlerimiz de görsün diye. Böyle bir koşturmacanın içine girdik. Doğrudur ama motivasyon videosu bile çektik. Yani evet, buraya öyle, gelin. Aynen. Benim haberim yoktu ama buraya gelin de haberim <gülüyor> oldu. Mazlum, i̇şte o o mazlum kardeşimizin yüzüne. daha gelmeden önce söylersek ona göre bir hazırlık. Bak biz bu kampta bir de şey öğrendik değil mi? Normalde mesela adam bir kamp yerine geldiği zaman bir eğlence yerine geldiği zaman bir lezzet alırken biz ne yapıyoruz? Bu da iki lezzet alıyoruz. Aynen. Çünkü sadece nimeti değil, nimetin arkasındaki zatı görünce de o bize Kesinlikle... ayrı bir lezzet veriyor. şehir hayatı insanı biraz yoruyor, boğuyor. Evet. İnsanın fıtratı kainata, Cenab-ı o şekilde yarattığı halk ettiği için yani o buralardan pek gitmek istemiyorsan ama bunların bir numune olduğunu düşünmek oradaki o lezzeti acılaştırmıyor. Evet. Oradaki tam tersi ahirete, cennete olan o iştahını arttırıyor. Gidip daha fazla mücadele etmeliyim hissi veriyor insanların. Yani. Evet. Bir de zaten bizim yapmamız gereken genelde ne? Allah'a tefekkür etmek, Kesinlikle. kendi aramızdaki o huvveti kardeşliği daha fazla geliştirmek. Bir de insanların aklındaki o İslamiyet algısı var ya, onu yıkmak. Yani evet. İslamiyet dairesine girdiysen lezzet almayacaksın, sıkıntı çekeceksin, eziyet çekeceksin. Ama biz bu kampta bunun tam tersi olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Gerek sohbetlerle gerek okumalarla evet. her türlü. Geçiyorum Hadi. Hadi Hadi. Tamam. tamam. Hadi. tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar bu benim monton içine koyan kim? Bunu kim? Sen kim o mu ben, ben? koymadım hiç. Ki. Kim koydu? Abi ya Allah aşkına parfüm sıkıyorsun geceleri. Yani her taraftan macun kullanıyorsun. Kremler. Sen cennete gitmezsen var ya en çok sakın bu adam sensin. Allah'ın ver şimdi abi görüşürüz. <gülüyor> Bey şeyvarphi'ya geldi dostlar ya. Şey, e, kremasını Şimdi sen bir yer seçersin. Sen evet, orak derim belki yeri daha Bak biz yeniden gördük. Buyurun oturacak yerler var. Kendi minderlerimizi koyarız. Pangalamızı çıkarız, battaniyemizi sereriz. <gülüyor> Temizlikten sonra oradan tezgaha başlarız. Tamam, tamam. Çaşıyorum ya, çaşıyorum bu varlığa oluyor. kendi ya! Coşuyorum bu hakikatler karşısında. <gülüyor> Abi şimdi dün Yusuf o kadar uğraştı. Ama beceremedi yakmayı. Siz 5 dakikada yaktınız bu sırrı nedir? Yani günlük okumaların, cevşenin, Kur'an'ın olursa keramet ehli bir zat oluyorsun. Elini vurduğun yer ateş ol değil mi bu Evet <gülüyor> Demek cevşen. Yok ya. Demek cevşen. Yakama, ateşi yakamayan da ne bileyim. Herkes şey günlük 100 bab, 200 bab cevşen okumaya bak. Bir babanın vasıflarından biri mangal yakmak. Yarın herkes evine eş koca olacak yani hanımın yüzüne nasıl bakacak? Ateş yakamayan erkek de ne bileyim. Çok Buradan doğru. Buradan yakamayanlara... Ateş yakmayı öğrenmemiz lazım. <gülüyor> Yusuf. Yusuf evlenmenin ilk şartı ateş yakmayı bilmek. Yakmak. Bir de kavanoz kapı açması lazım. O banco zaten. O, bu banko. Su, su tesisatından anlaması lazım mı? Abi ondan çok anlamaması var. Yani ona çok gerek yok da. Parasıyla. lazım. <gülüyor> tabi tabi. Zaten Alınız, Ayba... kesinlikle olması lazım. Eyüp abin evini taşırmaya giderken Eyüp ağabeyin elinde bir İngiliz anahtarı vardı. Gördüğü her şeyi Açık. söküyordu evet. hocam. Bak dibe doğru profesyonel bir üfleyişle kömürlerin alttan alav alması. Ben ne yapayım? Şu üçgen çok önemli bak. Şu üçgen. Şu üçgen çok önemli. Ben bu da mangal üçgeni. Bak. <gülüyor> Adam kıpkırmızı oldu ya. Adresini bozmanın cezası. Aa Nerya. <gülüyor>